Survivor 2018-11 Haziran Pazartesi günü analizine geçmeden önce, Survivor 2018-9 Haziran Cumartesi günü, neler yaşandı hatırlayalım, Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları daha fazla önem arz ediyor. 9 Haziran Cumartesi günü ilk dokunulmazlık oyun oynandı ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler için bu oyun çok önemliydi çünkü ünlülerin sayısı çok azaldı. Adadan bir kişi daha elenirse ünlülerin işi çok zor olacak. Dokunulmazlık oyunu çok çekişmeli başladı. Ilmi Cem harika bir performans gösterdi. Ünlülerden sakat olan Turabi de oynadı fakat. Oyunun sonlarına doğru, doktor tavsiyesiyle oyunu bırakmak zorunda kaldı. Gönüllüler 10 puan, ünlüler ise 7 puanla oyunu bitirdiler. Dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler oldu. Bu harika bölümde gönüllülerin çok güçlü olduklarını gördük. Bilmeyeceğim gereçlik çok başarılı ve finalist olmayı hak ediyor. Daha sonra ünlüler arasında, bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu ünlülerin en güçlü oyuncularından Adem kazandı. 10 Haziran Pazar günü ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ve bu oyun ünlüler için, ya tamam ya da devam maçı olacak. Bizleri çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu bekliyor olacak. 10 Haziran Pazar oyunu kazanan takım kim olacak tahmin etmek gerçekten çok zor. Gönüllüler çok güçlü, ünlülerde her şeyini ortaya koyacaklar. Son şansları, 11 Haziran Pazartesi günü ise, bugünkü dokunulmazlık sonucuna göre, ünlülerden veya gönüllülerden eleme potasına çıkanlar olacak. Eğer ünlüler bugünkü oyunu kaybederse, potaya Sema veya Mustafa Kemal çıkabilir tabi bu bir tahmin olup kesin değildir. 11 Haziran Pazartesi günü sizce Elenir adaya veda eder? de desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.